Papucumu ters koymuş, mer doğru yol bulmuş. Yedi düve yararken yarim evde durmuş. Papucumu ters koymuş, mer doğru yol bulmuş. Yedi düve yararken yarim evde... Yokudum hem de bilgiler yuttum. Yo medana varınca. Çetinmiş Nefse hiç yer yok imiş Bir varmış bir yok imiş Hepsi bir masal imiş Aşk meydanı çetinmiş Nefse hiç yer yok imiş Bir varmış bir yok imiş Hepsi bir Ucumu ters koymuş, me doğru ararken evde Çok kitaplar okudum, hem de bilgiler yuttum. Yol Meydana varınca Keçik dilimi yuttum Aşk meydanı çetinmiş Nefse hiç yer yok ilmiş Bir varış bir yok ilmiş Hepsi bir masal ilmiş Aşmelandı çetinmiş neyse hiç yer yok gibimiş bir varmış bir yok gibimiş hepsi bir masal idimiş bir varmış bir yok gibimiş hepsi bir masal idimiş bir varmış bir yok gibimiş hepsi bir masal idi